Adetten bir hafta, on gün sonra görmek çok önemli. Evet. Kalp atışlarını duymak, sağlıklı bir gebeliğe sahip olduğunu görmek, e, ilk vizet için önemli, dış gebelik olmadığını anlamak açısından. Daha sonra e, 11-14 hafta testimiz var, Down sendromu tarama testi. Burada 11-14 hafta arasında yapılması gereken bir test. Bu testi mutlaka ayrıntılı olarak hastalara bilgi veriyoruz, anlatıyoruz ve ense kalanını ölç. Bir biyokimyasal test var, onu yapıyoruz.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 Genetik bir yatkınlık varsa çok daha yüksek oranda, hiçbir genetik yatkınlık olmasa bile maalesef birimizde yeme alışkanlıklarımız çok kötü, gerçekten çok kötü. Çok fazla yapay gıda tüketiyoruz ve hepimizin diyabete meyini ma maalesef artık var. Evet. İşte gebelik bunu 2-3 katta arttırıyor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 ee, hafif böyle lekelerde şekilde kanamalı olabiliyor. Çok önemsiz ama mutlaka tabi değerlendirmek lazım böyle bir e, şikayetçi olan gebeyi. Ee, eğer e, düşük tehdidi düşünüyorsak da progestor ona destekliyoruz. Ama bazen e, düşükle de, de sonuçlanabiliyor. Bazen bebeklerin sonu plesanta dediğimiz eşi denilen halk arasında bu rahim ağzına yakın yerleşebiliyor. Ona bağlı kanamalı oluyor. En tehlikelisi ablas dediğimiz Bazen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 Eğzersiz ve spor yapılabilir mi? Bununla ilgili yorumunuzu alabiliriz. Gebelikte egzersiz ve spor da da yapılmalı. <gülüyor> <gülüyor> Gebelik demek yatmak demek değil. <gülüyor> Çok aktif olmak gerekiyor. Yatan gebe en korktuğumuz gebe. Damar tıkanıklıkları, aşırı kilo... Ee, hareket bozuklukları, her türlü problem yatan gebeli oluyor. Ee, mutlaka çok güzel gebelikte pilatesler var. Ee, sadece yürüyüş yapılabilir. Evet. Günümüzde maalesef uygun değil ama yüzmek mükemmel bir egzersiz gebeler için. Ee, açık hava sporları basit yorulmadan ya da yürüyüşler e, ve e, lamaz egzersizleri dediğimiz böyle küçük doğum, normal doğumlarına da yardımcı olacak. Çok güzel egzersizler var. Çok kolay ulaşabilir artık e, dijital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 İki yıldan sık gebelikler riskli gebelik kategorisini alıyoruz ve daha evet. yakın takibi alıyoruz. 2 yani sene önce mümkünse gebe kalmamaları çok önemli. Hocam peki gebelikte kısaca beslenmeye biraz değinebilir misiniz? Nasıl olmalıdır? Aslında çok basit. Sağlıklı beslenmek. <gülüyor> yani e, paketli gıda yememek.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 daha çok bitkisel yağlar kullandığımız beslenme şekli en ideal beslenme şekli gebelik.